Genel düşüncenin aksine vahşi hayvanlar insanlara kana susamış oldukları için değil, kendilerini savunmak için saldırırlar. Böyle bir saldırı hayvanın bölgesine girmeniz veya saygısız davranmanızla tetiklenebilir. Biyologların dediğine göre bu hayvanların herhangi bir agresif tavrı her zaman kışkırtmadan kaynaklanır. Fakat bazı hayvanlar nesillerdir insanları bir tehdit olarak gördüğü için insanlara saldırıp beslenirler. Günümüzde bir sürü hayvana karşı yapılan şiddet haberleriyle sarsılıyoruz. Bu seferki videomuzun konusu ise bambaşka. Bu sefer insanlar hayvanlara eziyet etmiyor. Tam aksine. Hayvanlar insanlara zarar veriyor. Bugünkü videomuzda insanlara zarar veren ve onlardan intikam alan 8 vahşi hayvanı göreceğiz. Bu hayvanlar kendi yaşadıkları bölgelere nam salmış hayvanlar. Hazırsanız hiç bekletmeden başlayalım. Burundili Timsah Gustav bu efsanevi timsah Afrika'nın Burundi ülkesinde yaşar, 60 yaşın üstündedir ve kanosamışlığıyla dünyaca tanınır. Yelli Alka göre Gustav efsanelerden gelen bir yaratık ve ondan korkup ona tapıyorlar. Ayrıca da onu Burundi'nin şeytan timsahı diye de adlandırıyorlar. Bu timsah şimdiye kadar Rusuzi nehrinin ve Tanganyika gölünün yakınlarında yürümeye cesaret eden 300 insanı öldürdü. Görgü tanıklarının anlattığına göre Gustav kurbanlarını yemiyor ve olay yerinde bırakıyor. Ayrıca kendisi dünyanın en büyük timsahları arasında yer alıyor. En az 6 metreye kadar ulaşan boyu ve bir tonun üzerindeki ağırlığı da bunu kanıtlıyor. Bu timsah sadece devasa vücuduyla değil, üzerindeki kurşun izleriyle de kolayca tanınabilir. Bu yaralar insanlar tarafından başarısızlığa uğramış birkaç girişimin sonucu. Peki böylesine vahşi bir davranışın sebebi ne olabilir? Bazı uzmanlar bunun timsahın boyutundan kaynaklandığını söylüyor. Büyük boyutundan dolayı diğer timsahlar gibi balık ve antilop avlaması onun için yeterli olmayabilir. Bu yüzden de daha büyük memelileri yemeği seçiyor olabilir. Timsahlar genellikle su aygırlarına hiç bulaşmak istemez de Gustav'ın onları davladığı biliniyor. Diğer insanlar ise Gustav'ın insan etine olan aşkının Burundi'de yıllardır süren iç savaş olduğunu düşünüyor. Yerlilerin suya attığı cesetlerle beslendiği iddia ediliyor. Gazeteciler ve araştırmacılardan oluşan gruplar Gustav'ı yakalamaya çalıştıysa da başarılı olamamış. Yerlilerin belirttiğine göre bu timsah hala hayatta ve acımasızca avlanmaya devam ediyor. Jevoudan Canavarı Fransız Edebiyatı'nın 1764 ve 1767 yılları arasında yaklaşık 200 kişiyi öldüren gizemli canavarı. Fransa'nın güneyinde bulunan Jevoudan'da birçok insanı öldüren bu canavarın ne olduğu asla belirlenemedi. Bazı insanlar onun bir kurt adam olduğuna bile inandı. Bu canavar bir koyun boyutundaydı ama kurt gibi görünüyordu. Beyaz gövdesi ve esnek kuyruğu, uzun bir çenesi ve sivri dişleri vardı. Bu canavar aç olduğu için öldürmüyordu. Sadece vahşiydi. Avlanabileceği bir sürü canlı varken insanları öldürmeye devam etti. Dahası insanları oldukça farklı şekillerde öldürüyordu ve kafalarıyla boynlarına saldırıyordu. Birçok bilim insanı bu canavarı teşhis etmeye çalışsa da sadece birkaç kurt öldürmüş oldular. Bu canavar ancak 767'de öldürülebildi ve söylenene göre gümüş bir mermiyle vuruldu. Öldüren avcıların dediklerinden yola çıkarak bilim insanları bunun bir kılıç dişli kaplam ya da bir Andrew Sarkis olduğunu düşündü. Bazıları ise onun bir sırtlan ya da Asya aslanı olabileceğini öne sürdü. Peki bu canavar neden insanları hedef alıyordu? Bunun hakkında birçok teori var. Ama en bilineni bu sağlık saldırıları Jebuda'nın kasvetli ormanına ve Antoine Chalsaba bağlıyor. Kendisinin bu ölümlere karıştığına dair herhangi bir kanıt yok ama Antoine kulübesinde değilken bu saldırıların gerçekleşmediğine dair söylentiler var. Canavar öldürüldükten sonra şehirde bir anda yok olması da cabası. Ayrıca bu olaylar başlamadan önce Antoine bir yıl Afrika'da kaldığını, oradan bir hayvan getirip insanları avlamaya zorladığını söyleyenler de var. New Jersey köpek balıkları. Günümüzde köpek balıklarından uzak durulması gerektiğini biliyoruz. Özellikle de büyük ve beyaz olanlardan. Fakat 100 yıl önce çok az insan bu hayvanların insanlara zarar verebileceğini biliyordu ve köpek balıkları korkmaları için onlara henüz yeterince sebep vermemişti. Bu durum 1916'da New Jersey'de sıcak geçen bir yaz ayında 4 kişi köpek balığı saldırısından dolayı ölünce değişti. Bu olay Steven Spielberg tarafından yönetilen Jaws filmi ve romanı içinde ilham kaynağı olmuştur. Charles Vincent köpek balıklarının saldırdığı ilk yerli olmuştur. Köpeğin İkiyle yüzerken saldırıya uğrayan adam kıyıya çıkarıldığında atar damarının ve bacağının parçalandığı fark edildi. Maalesef Charles bu saldırıdan sonra hayatını kaybetti. İkinci saldırı ise 5 gün sonra sahilden biraz daha uzakta gerçekleşti. Açıkçası kimse burada bir köpek balığı saldırısı beklemiyordu. Ama iki kişi öldü ve bir kişi yaralandı. Tabii ki bir ile 12 Temmuz arasında gerçekleşen bütün bu olaylar New Jersey'lileri paniğe soktu ve medya bu olayları büyütmemek için bu saldırılardan bahsetmedi. Neredeyse kimse bu hayvanların ne kadar tehlikeli olduğundan haberdar değildi. Elbette yaşanan bu olaylardan sonra New Jersey'de köpek balıklarına karşı olan bakış açısı oldukça değişti. Tısaboy amyamları Aslanlar ormanların büyük ve güçlü krallarıdır. İnsanlara genellikle kışkırtıldıklarında saldırıyorlar fakat bazı istisnalarda var. Söylenene göre bu yaratıklar 28 ila 135 arasında insanı öldürdü ve yamyam yam aslanlar adını da böyle aldılar. 19. yüzyılın sonunda yaşayan bu aslanlar Kenya civarında Sava Nehri yakınlarında avlandılar. Çoğunlukla Havza'da bir köprü inşaatında çalışan işçileri öldürdüler. Ayrıca oldukça zeki hayvanlardı ki işçilerin vardiya bittikten sonra çadırlarına gidip uyumalarını beklediler ve sonra saldırdılar. Korku ve panikle geçen birkaç ayın ardından iki aslan da vuruldu. Chicago'daki doğa tarihi müzesine götürülen hayvanları dünyanın dört bir yanından bilim insanları gelip inceledi. Yam yam aslanların davranışları ve yapıları incelendikten sonra agresif davranışları ile ilgili bazı teoriler üretildi. Bu teoriler arasında av bulamamaları ve çenelerinde ve dişlerinde bir takım sorun olduğuna dair iddialar da vardı. Sankebetsu ayısı bu kesega Kesegake ismini vermişler. 1915 yıl sonunda Japonya'nın Sankemetsu köyünde tam 7 kişiyi öldürdü. Her şey bu hayvanın kış uykusundan uyanıp yiyecek bulmak için en yakın köye gitmesiyle başladı. İnsanları görünce hemen kaçtı fakat 10 gün sonra Kesegake yeri döndüğünde onu öldürmek isteyen silahlı yerlilerle karşılaştı. Vuruldu fakat kaçtı. Yerlilerse oraya geri dönmeyeceğini düşündü ve bu olayı unuttu. Maalesef birkaç hafta sonra Kesaka isimli ayı köye çok daha öfkeli bir şekilde saldırdı. Yerli bir çiftçinin karısını ve çocuğunu öldürdü. 5 gün içerisinde ise 5 kişiyi daha katletti. Daha sonra Yamamoto isimli tecrübeli bir avcının yardımıyla öldürüldü. Champavat Kaplanı Tüm kedigiller arasında en çok kaplanların insanlara saldırdığını biliyor muydunuz? Birlikte yaşadıkları bunca yıl boyunca kaplanların şimdiye dek 380 bin insan öldürdüğü tahmin ediliyor. Önce Nepal sonrasında ise Hindistan'da birçok insanı öldüren bu vahşi kaplan bu sayıya büyük bir katkıda bulundu. 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşen bu hikaye 20. yüzyılın başlarında da sona erdi. Bu kaplanın 436 ölümden sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Kaplan durduk yere saldırmaya başladığında düzinelerce insan ormanda ortadan kaybediyor bulmaya başladı. Kaplanı öldürmesi için avcılar ormana yollandı fakat hepsinden kaçmayı başardı. Sonrasında ise Nepal ordusu devreye girdi fakat onlar bile bu hayvanı yakalamakta başarısız oldu. Nepal'den Hindistan'a kaçan kaplan bundan sonra ziyafetine devam etti. Gün ışığında kasabaları basan kaplan yoluna çıkan herkese saldırdı. 1907'de ünlü İngiliz avcı Jim Corbett kaplanı öldürmeyi başardı. Rudrab Rayak Leoparı bir başka kanauslamış kedi daha. Hindistan'ın Rudrab Rayak bölgesinde yaşayan bu leopar 1918 ila 1926 yılları arasında en az 126 insanı öldürdü. Bu leoparı hiçbir şey durduramıyordu ve bir noktadan sonra insanlar geceleri evden dışarı çıkmamaya başladı. Fakat leopar bu sefer de duvarları hasırdan yapılan evlere girmeye başladı. İnsanlar yıllarca onu yakalamaya çalıştı. Askerler onu öldürmeye ve pusuya düşürmeye çabaladı ama başarısız oldular. Leopar 1926'da az önce bahsettiğimiz Jim Corbett tarafından öldürüldü. Nijon be aslanları Elverişli ortamlarda yaşayan aslanlar genellikle antroplarla, zebralarla ve diğer otçulu hayvanlarla beslenir. Nadiren zürafalar ve fillere saldırırlar. Fakat bazı istisnalar var elbette. Belki de bunun en kötü örneği 1932'de Tanzanya'da gerçekleşti. İki düzineden fazla üyesi olan bir aslan sürüsü, Nijombe kavmindeki yaklaşık 1500 insanı öldürdü. Bazı yerliler bu sürünün bir şaman tarafından kontrol edildiğini bile düşündü. Fakat bu davranışın sebebi aslında çok daha sıradan bir şeydi. George Rushberry adındaki abcı tarafından öldürüldükten sonra aslanların vücutlarını inceleyen bilim insanları bu aslanların dişlerinde bir problem olduğunu ve hızlı avları yakalayamadıklarını fark etti ve bunun üzerine daha yavaş olan insan türünü avladıkları düşünüldü. En ilgi çekici ve şaşırtıcı vahşi hayvanı yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.